نبدأ بمنهج الدروس اللغة العربية لغير الناطقين بها التمرين الثاني يقول لنا حوّل حوّل أرقاش صار ديشتر المبتدأ مبتدئي في كل من الجمل جملة دارن هبسن ده كي مبتدئي ديشتر El-aetiyeti gelen cümlelerdeki mübdedai değiştir. Nereye? İl-i cem'in, cem'in, çoğul sigasına çevir diyor. Değiştir. de Misal, tabi ki hemen bir misal. Hâze beytun, hâzihi buyutun diyoruz. Hâzihi buyutun. Mesela, hâze necmun, hâzihi nücumun diyeceğiz. Bunlar yıldızlardır. Yıldızdır. Heze dersun, hezihi durusun. Bu dersir, bunlar derstir. Derslerdir. Heze kalemun. Bu kalemdir. Hezihi aklamun. Arkadaşlar bir de akılsız varlıkların çoğulunun ismi işareti cem'i Olmaz. Müfret müenne soruyor. Yani bunu unutmayacağız. <gülüyor> Heze bâbun Heze nibâbâni He uley demiyoruz. Heze diyoruz. <gülüyor> Bunlar kapılardır. Heze <gülüyor> nehrun Bu nehirdir. Heze <gülüyor> hi diyoruz. Heze <gülüyor> hi Bunlar nehirlerdir. Heze <gülüyor> cebelun Bu dağdır. Heze <gülüyor> cibelun Bunlar dağdırlar. H zekelbun her kilev Bunlar köpektirler köpeklerdir H Beron bu denizdir her bir Bunlar denizdirler H Kibbun bu kitaptır her Küün her kötübün diyorum Bunlar kitaptırlar H haymar bu eşekti. Hadi hamurun bunlar eşyektirler. Yani hamurun hem eşeğin çoğulu hem eşeğin çoğulu. Evet. Hadi serir on, hadi Serir yatak, ranza bunlar ranzadırlar, yataktırlar. Hadi defter bu defterdir hadi defahtır on, hadi Asdikai, entüm fil beyt öktü yani imda'u emakinen farigatı emakinen farigatı o şiyerleri doldurun siz kalanlar hâze fundukun bu oteldir hâzi fenâdikun bunlar oteldirler hâzi sa'atun bu saattir hâzi sa'atun Bunlar saattirler. Saattirler. Saatun, saaten saat. Hezi seyyaratun, bu arabadır. Hezi seyyaratun, bunlar arabadırlar. Hezi ta'iratun, bu uçaktır. Hezi ta'iratun, bunlar uçaktırlar. velike necmun, Zeylike necmun, ne diyeceğiz burada? Ulaike nücumun tilke seyyaratun şu arabadır. Ulaike seyyaratun bu şunlar arabadırlar. Araba özür diliyorum. Arabadırlar. Yani birden çok, üç te, iki, affedersin, üç ve daha fazla. Birden çok olursa tesniye olur. İkiden çok olursa cem olur. Evet. Eşi. İşaret et. ile esmeyi isimlere, el gelen isimlere bir ismi işaretin, bir işaret ismiyle işaret ediyor. Nasıl bir ismi? Münasib lil-karim. Yani yakın için, olan, yakın için kullanılan işte heze, hezi, heule gibi, herzi heteni, heule gibi yakın içiniz kullanılan. Evet. Mesela diyor ki, heze racunun diyeceğiz. Heze racunun bu adamdır. Heze, hezi ricalun demiyoruz. Ne diyoruz? Heule'i ricalun. Bunlar adamdırlar. Heze kelbun bu köpektir. He demiyoruz arkadaşlar. Buna hezi kilavun diyeceğiz. Neden? Çünkü az önce dedik akılsız varlıklar çoğuluna müfretmeniniz ismi işaretiyle işaret ediyoruz. Hezi. Heze dersün pardon hezi durusun Bunlar derslerdir. He uley muderrisune Bunlar erkek öğretmendirler. Haeuli akhawati akhawati bunlar kız kardeşlerimdir. Hazi aqlamun bunlar kalemdirler, kalemlerdir. Haze kitabun bu kitaptır. Haz hazi sayaratun unutmayacağız karıştırmayacağız arkadaşlar. Hazi sayaratun bunlar arabadır. <gülüyor> bu bir arabadır. Bu bu bir arabadır. kitaptırlar. Bu Bu bir arabadır. Bu pimarın diyoruz Bunlar kitaptırlar. Bu humurun bunlar eşektiler. Bakın humur eşeğin cemi ama heoley okay demiyoruz çünkü akılsız ve cem meksur. Bu bir arabadır. ve cem aynun Niye hâzih diyoruz arkadaşlar? Vücutta iki olarak bulunan şeyle organlar nedir? Mühennis kabul ediyor. Ayn, üzün, yet, ricin, hacip gibi. Hâzih-i tabibetün evet bu hanım doktordur. Hey ulayi tabiibetün, bunlar hanım doktorlar. Eşir. İla el-asma ile atiati, isimlere işaret et bir ismi işaretin bir ismi işaretle, mu Nass bilinl beayid, uzak için olan. Bunlar da neder zâriketilke ulayike, zâriketilke ulayike. Şu, şu ikisi şunlar. Mesela ne diyor? Zeliketalibun, zeliketalibun, Şu öğrencidir. Uleyke tullabun. Şunlar öğrencidirler. Tilke necmun. Şu yıldızdır bayan. Uleyke nücumun. Şunlar yıldızdırlar diyoruz. Tilke veya zeylike beytun. Çünkü müzekker. Uleyke benetün Arkadaşlar Uleyke benetün Uleyke benetün ne demek? Şunlar kız çocuklarıdır. Zeylike derracetün olmuyor arkadaşlar. Tilke derracetün çünkü mehnes. Uleyke derracetün şunlar bisikletlerdir ve zelike serirun diyebiliriz arkadaşlar. Zelike serirun şu yataktır. Ve uleike sururun diyeceğiz. Şunlar yataklardır, ranzalardır. Tilke deccetun şu tavuktur. Tilke mudarrisetun şu hanım öğretmendir. Uleike mudarrisatun şunlar hanım öğretmenlerdir. Evet, zelike hacun zelike hacun, şu hacıdır. Uleyke hüccacun, şunlar hacilardır. Zelike mescidun, şu camidir, mescittir. Uleyke seyyaratun, şunlar nedir arkadaşlar? Arabadırlar. Arabadırlar. Şimdi burada diyor ki sevgili arkadaşlar, Yekulu kitam esmu'l isharati li'l qarib al'aqil erkashu'l alim. Lakin haza hazihi ha'ulay. Haza talibun bu öğrencidir erkek. Hazi talibetun bu öğrencidir bayan. Ha'ulaytu labun bunlar öğrencidirler erkek. Ha'ulay talibetun bunlar öğrencidirler kız. Şimdi Esma'ul işareti lil ba'id tabi akıllı için yine ve talibun şu öğrencidir erkek uleyke şunlar öğrencidir erkek tilke talibetun bu de şu kız öğrencidir uleyke talibetun şunlar kız öğrencilerdir. bir de tabi bu yakın için arkadaşlar esma'ul işareti gayr bakın gayr ul bu evdir hazi buyutun bakın hazi buyutun bunlar evdirler hazi sayyaratun bu arabadır hazi sayyaratun bunlar arabadırlar velike esmul işaratil tabuda bakın gayr akıllı olmayan aklı olmayan zelike <gülüyor> baytun arkadaşlar şu evdir tilke <gülüyor> buyutun şunlar evdir de. demek ki müenneslerde arkadaşlar ne kullanıyoruz tilkeyi kullanıyoruz tilke sayaratun tilke sayaratun şu arabadır tilke sayaratun şunlar arabadırlar Bugünkü dersimizi burada durduruyoruz. Bir başka videoda, bir başka derste buluşmak üzere hepiniz Allah'a ısmarladık sevgili arkadaşlar.